Herkese merhaba, isim Sercan Güzey. Bugün sizlere KeyShot içerisinde Favorites sekmesinden bahsedeceğim. Şimdi Favorites diye bahsettiğimiz yapı aslında baktığımızda aktif kullandığımız karakteri kolay bir şekilde erişebilmek, daha hızlı bir çalışma arayüzü oluşturmak adına kullanabileceğimiz güzel bir yapı. E, tabii nereden erişebiliyoruz? Burada library başlığı içerisinde burada bakın alt başlıklar yer alıyor. Burada Favorites hemen karşımıza geliyor. Ama favorites'in görebilmek için burada mutlaka sağ tıklık yapıp favorites'in aktif olduğunu emin olmanız gerekiyor. Şimdi favorites'a geldiğimiz andan itibaren bakın burada başlıklar yer alıyor. Biz de buraya yeni bir başlık ekleyeceğiz. Bakın burada yeni bir klasör gibi düşünebilirsiniz aslında. Kişat fav diyelim buraya. Şöyle Kişat fav diyelim. Bu şekilde ekledim bakın. Şimdi birinci kritik nokta şu. kurulum dizininde Resources ve Favorites klasörüne mutlaka yazma etkisi verdiğinizde emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde buraya yazmadığı için e, siz de o klasörü orada göremiyor olacaksınız. Mutlaka yazma etkiniz olsun. Yani günün sonunda tabii ki refresh yaptığınızda buradan klasörünüzün gittiğini görmek istemezsiniz. Bakın KeyShot Fav'ın altında neler var? E, burada Backplates var, Colors var, Environments var, Materials, Models, Textures karşımıza geliyor. Yani bu başlıklar altında ilgili... E, kütüphaneden ürünleri yerleştirebilirsiniz. Mesela models içerisinde biz downloads yani burada cloud library ile beraber indirdiğimiz dataları e, buradan favorileri ekleyebiliriz. Eğer ki cloud library ile alakalı bilgi edinmek istiyorsanız önceki videolarımızı izleyebilirsiniz bu arada. Burada e, bilgilendirici bir cloud library ile alakalı videomuz yer alıyor. Biz buradaki downloadsa bakın direkt datamızı buraya import edeceğiz atamız karşımıza geldi bakın. Burada isterseniz pozisyon ayarı yapabilirsiniz. istediğiniz gibi. Burada şu an için herhangi bir e, tanımlama yapmayacağım. Ama e, şunu yapacağım. Bakın modeli hemen Add to Favorites sağ kalıkla yapabiliyorum. Burada istersem yeni bir favorite klasörü açabilirim veya buradaki hazır e, klasörlerimden seçebilirim. Bakın buraya eklenmiş bulundu. En son gidip tekrardan bakacağız bir. Şimdi modelimizi şöyle bir çevirelim. Evet modelimiz bu şekilde karşımıza geldi. ...gelmiş bulundu. Mesela buna da bir dahaca önceden yine indirmiş olduğum bir rengi tanımlayalım. Materials içerisinde. Bakın Downloads'da sarı bir rengim var. Hemen üzerine bunu tanımlamış oldum. Aynı şekilde bakın burada e, Textures var. Textures içerisinde e, bir etiket e, tanımı yapalım. Ama Materials'a mutlaka ki sağ kalitle Add to Favorite diyelim eğer eklemediysek. Burada yine Fairest içerisinden kontrol yapabiliriz bakın. Meta yarısta malzememi görebiliyorum. Models aynı şekilde. Modelim de buraya karşıma geldi. Mesela Textures'da da gelip burada Labels içerisinden hemen buraya bir etiket yerleşimi yapabilirim. Şöyle Add Label'la. Gerekli pozisyonlamamı yapıyorum burada. Biraz da tabii alt tuşuyla beraber köşelerden ölçeklendiriyorum. Ve modelimi istediğim yere yere bunu getirmiş olacağım. Aslında niyetim bu. Şöyle... Sağa doğru birazcık kaydıralım. Birazcık da yukarıda kalsın. Etiketim bu şekilde ayarlanmış olsun. Şöyle yaptığım gibi hemen kontrol edeyim. Evet. Şöyle aşağı doğru kaydırmam yeterli olacaktır. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında yine bunu eklemediysem mutlaka keyshot file'ın içerisine eklemiş olmam gerekiyor. Mesela bir sahne tanımı yapacaksınız. Bakın environment içerisinden işte two panels straight. Hemen şuraya bir yerleştirmiş olalım. Yerleştirdikten sonrasında bakın isterseniz e, sahne ayarları içerisinde burada istediğiniz gibi rotasyonu sağlayabilirsiniz. Şöyle modelime buraya hiz almış oldum. Bakın ortaya güzel bir sahne çıktı. Şimdi yaptığım işi de hemen favorilere buraya ekliyorum ki hani sürekli kullanacaksam bu şekilde favorileri e, içerisinde yerleştirebiliyorum. Daha hızlı bir şekilde bakın burada environment'sı da görüyoruz, materials'ı görüyoruz, models'ı görüyoruz bir de tabii ki textures'ı görüyoruz. Favoriler uygulaması bu şekilde karşımıza geliyor. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.